O çocuğumuz için ne yapılabilir hocam? O çocuğumuz için toplum olarak sahip çıkmalıyız. Bütün babalar katil değil. İşte e, Türkiye'mizde belki e, yani ne kadar diyeyim ortalama 20 bin 20 milyon baba varsa diyelim, bunun şu kadarı e, da bir olan bir şey baban hasta, bundan dolayı yaptı. Cinnet hali toplum olarak biz bunu tasrüf etmiyoruz. Kendisini en şiddetlisinden cezalandırıyoruz. Ama sana baban sahip çıkmasa da toplum baba ve devlet baba olarak ve de devlet ana olarak arkandayız, yanındayız. Her türlü psikolojik yardımı, her türlü eğitim yardımını bugüne kadar kötü gitmiş ama bundan sonra kötü gitmeyecek garantörlüğünde ve finansörlüğünde. Ve sponsorluğunda yardım etmemiz, kucaklamamız lazım ki vurana bir de biz vurmayalım. Evet gerçekten de öyle. Ve sizi yakından tanıdığımız için, yapmış olduklarınızı bildiğimiz için de şu an sizin de gözleriniz doldu. Tabii Evet e, o kadar inanıyorum ki söylediklerinize hatta bugün size getirilse o kız çocuğumuz bağrınıza basacağınızı çok çok iyi biliyorum. Çünkü geçen gün tesadüfen e, kimsesiz bir çocuğa söylememde sakınca var mı? Yok mahsuru yok. Yok değil mi? Buyurun. Bir hediye almak için yola çıkıyorsunuz o anda da yine bir TV kameraları sizinle tesadüfen röportaj yapıyor. Hem de Emine Bulut olayı üzerine. Evet. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu kıymetli ve değerli bilgiler için tüm toplumun e, ruh sağlığı açısından e, bir silkelenmeye, bir eğitime gerek duyduğunu bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz. Siz de versene. Ne demek hepimiz Hepimizin görevi böyle zor günleri milletçe, toplumca e, özellikle bir kız babası olarak da hem erkek evlat babası olarak da aşmak gerekiyor. O yüzden bütün işimi gücümü bırakıp geldim. E, bir katkımız olabildiyse ne mutlu. Sizler de sağ olun, var olun. E, kanalımıza da çok teşekkür bizi konuk aldığı için, böyle bir farkındalığınız olduğu için. Ayrıca çünkü birçok ulusal kanal ticari baktı bu olaya. Belki e, hani suçlamak gibi olması reyting kaygısıyla yayınlar da yapıldı. Ama sırf toplum için bir yayın yapabilmek her baba yiğidin, her e, ana yiğidin harcı değil. E, ben de size teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, zafalar getirdiniz. Hep hayatımızda olun bu güzel düşünceler ve bu değerli fikirlerle diyoruz.